yıllardan beridir Altaylardan aylardan Tuna'ya, bizim türkülerimizdir söylenen. Konuşan dil bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir. Kilimlerimizdir. Batıda Hazar Denizi'nden, doğuda Altay Dağları'na, Güneyde Pamir Dağları Horasan, Karakurum Dağları'ndan Kuzeyde Ural Dağları'yla Sibirya'ya kadar uzanan Gönül coğrafyamızın adı Orta Asya değil, Ulu Türkistan'dır. Atalar Diyarı Doğusu ve Batısıyla Ana Vatanımız Buhara'dan Kaşkar'a Semerkant'tan Hotan'a Yesi'den Yarkent'e Merv'den Almatı'ya, Bişkek'ten Tufana kültür ve medeniyet şehirlerimize ev sahipliği yapan kadim diyar. Farabi, İbn Sina, Uluğ Bey, Harizmi gibi bilginlerin Buhari, Tirmizi, Maturidi, Kaşkarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacip gibi alimlerin ve Ahmet Yesevi, Şahın Akşibent, Yusuf Hemedani gibi Gönül Sultanlarının yetiştiği bereketli toprakların adıdır Türkistan. Yıllarca Rus mezalimi yaşanan Batı Türkistan Tanrı dağlarından Hazar denizine geniş bir coğrafyadır. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan. Kırgızistan başta olmak üzere birçok bölgeyi kapsar. Bugün Çin esareti altındaki Doğu Türkistan ise Asya kıtasının tam ortasında bulunmaktadır. Belgesel görüntülerle Rus ve Çin mezalimi altında yaşayan Ulu Türkistan'a tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyoruz. Yıl 1552. Korkunç Ivan'ın bugünkü İdil Nehri boylarındaki Tatar Kazan Hanlığı'nı yıkmasıyla Çarlık Rusya için Türkistan coğrafyası hedef haline gelir. Türk boyları arasında birlik yoktur. Bunu fırsat bilen Ruslar Türk boylarını birbirine düşürür. Kadim Türk boylarının medeniyetler kurup hüküm sürdüğü ulu Türkistan coğrafyası için korkunç son başlamıştır. Ergenekon geçidine ve Pazırık kurganlarına ev sahipliği yapan Altay Dağları, İdil-Ural Bölgesi, Yakutistan, Türk tarihinin tapu senedi olan Bengü yazıtlarının bulunduğu Yenisey Vadisi, Tuva-Hakas Cumhuriyetleri, Ötüken Diyarı, Tanrı Dağları, Orhon Vadisi, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan… Tüm bu zenginliklerin kaynağı olan gönül coğrafyamız 9. yüzyılda Çarlık Rusya tarafından işgal edilir. Bir zamanlar insanların huzur içinde yaşadığı Türkistan'da artık kan ve gözyaşı hakimdir. Rusya'nın Türkistan devletlerini işgalinin arkasında... Emperyalist sömürü düzeni bulunmakta. Altın Ordu hanlığı ile olan mücadelelerinde Ruslar, önceleri kendi sınırlarını savunmaktaydı. Altın Ordu'nun yıkılmasından sonra kurulan Kırım, Astrahan, Kazan hanlıklarının zaafları yüzünden sınır boylarında Ruslar saldırgan taraf haline gelir. Böylece bölgedeki nüfusu zorla kendilerine bağlamaya başlarlar. Savaşlar Rus hazinesine büyük mali külfetler getiriyordu. Ruslar boşalan hazinelerini, yeni işgal ettikleri yerlerin ahalisinden aldıkları vergilerle doldurma yolunu tutmuşlardı. Deli Petro zamanında Ural Dağları'nda bir maden endüstrisi kurulmuştu. Bu endüstrinin gelişmesi ve iyi bir mali kaynak olabilmesi için Ruslar Türkistan'a doğru yayılmak gerektiğine inanıyorlardı. Portekizli, Hollandalı ve İngilizlerin yaptıkları gibi Ruslar da İran, Orta Asya, Çin'in ham maddelerini ve Hindistan'ın baharatını satan tüccarlardan biri olma hayali içindeydiler. Bu hayallerini gerçekleştirmek için de Güney Asya'ya yani Türkistan'a doğru yayılmaları gerekiyordu. 1480'de Altın Ordu Tatar Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte Rusya'nın Asya'ya doğru yayılması da başlamıştır. Ruslar ilk olarak 1552'de bugünkü Tataristan'ın başkenti Kazan'ı işgal etti. İdil-Volga boylarında ilk Müslüman Türk devletlerinden olan Bulgar devleti toprakları Rusların eline geçti. Kendilerine Asya'nın kapılarını açan bu olaydan sonra Hazar denizine kadar bütün İdil-Volga havalisini kontrolleri altına aldılar. İdil Vadisi'ni ele geçirmeleri, Ruslara ticari ve stratejik büyük avantajlar sağlamış, İran, Orta Asya ve Hindistan'a açılmak için çıkış kapısı olmuştur. Osmanlı Devleti, Kırım, Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya doğru Rus ilerleyişini durdurmak için Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirme kararı alıp, Hazırlıklar yapmak üzere Kırım Hanı'na fermanlar gönderir. Viyana cephesinde yaşanan gelişmeler yüzünden Padişah Kanuni Sultan Süleyman dikkatini tekrar batıya çevirmek mecburiyetinde kalır. Ama çıktığı Macaristan seferinde varda vefat eder. Bu yüzden de Don ve Volga'yı birleştirme projesi gerçekleşmez. Kaduni'nin yerine geçen 2. Selim'in emriyle Don-Volga kanalı için hazırlıklar yeniden başlar. Fakat Osmanlı İmparatorluğu iç meselelerle uğraşmaktadır. Don ve Volga projesini gerçekleştirmek için Kefe Valisi Kasımpaşa görevlendirilir. Oysa Kefe Valisi bir Osmanlı müellifinin dediği gibi böyle bir projeyi başaracak ehliyet ve liyakata sahip değildir. Osmanlı Devleti'nin hazırlıklarını öğrenen Ruslar derhal karşı siyasi faaliyete geçerler. Kırım Hanı, Volga havarisinin de Osmanlı hakimiyetine girmesi, yarı bağımsız olan ülkesinin tamamen Osmanlı kontrolü altına düşeceğinden endişe ediyordu. Ruslar, Kırım Hanı'na Osmanlı projesine karşı çıkması için vaatlerde bulunup, dostluk gösterisine giriştiler. Bu arada hazırlıklarını tamamlayan Paşa Kumandası'ndaki Türk kuvvetleri, 1569 ilkbaharında Don Volga Havarisi'ne giderek kanal açımı için gerekli çalışmalara başladılar. Fakat Türk teknisyenler çalışma sahasında ümit ettiklerinden de fazla güçlüklerle karşılaştılar. İki nehir arasında kanal açılması düşünülen arazi engebeliydi. Ayrıca İstanbul'un emrine rağmen Rus entrikalarına kanan Kırım'da hiçbir yardımda bulunmuyordu. Bu projenin gerçekleşememesi, Rusların Türkistan bölgesini işgal etmesinin yolunu açtı. Bilim, kültür, medeniyet merkezi Türkistan coğrafyası Ruslar tarafından kuşatılmaya başlar. Mehmet Akif Mısır o acı günleri şöyle diye getirir. Yolu tuttum yalınız doğruca Türkistan'a. Gece gündüz yürüdüm bulmak için taşla. Geçtiğim yerleri dağ dağ da mahal yok şimdi. Uzanıp sonra Buhara'ya, semer kanda kadar, Eski dünyada bakındım ki ne alemler var. Sormayın gördüğüm alemleri hiç söndüm. Yadı tenkinimi sarsar da Türkistan coğrafyası sahipsizdir, Ruslar Orta Asya Devletleri'ne karşı uluslararası hukuku da çiğneyerek yayılmaya başlar. İşgal girişimini dünya devletlerinin gözünden saklamak için bahaneler arar. Nitekim İngilizlerin baskısı üzerine Rus hükümeti Orta Asya'ya yayılma ve Türkistan'ı işgal sebeplerini Rus Dışişleri Bakan Vekili Prens Gorçakov imzasıyla Dünya Kamuoyuna 3 Aralık 1864'te şöyle açıklar. Rusya'nın Orta Asya'da karşılaştığı durum hiçbir sosyal organizasyonu olmayan, yarı vahşi ve göçebe halklar karşısındaki bütün medeni devletlerin problemleriyle aynıdır. Çünkü Asyalılar, görünür ve hissedilir kaba kuvvetin haricinde hiçbir şeye hürmet göstermemişlerdir. Onun içindir ki, şu iki şıktan birini seçmek durumunda kaldık. Ya verdiğimiz bütün emekler, elde ettiğimiz ticari menfaatleri unutup her şeyden vazgeçecektik veya bu vahşi Orta Asya memleketlerinin derinliklerine yürüyecektik. Rusya, bu ikinci şıkkı tercih etmek mecburiyetinde kaldı. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kuzey Amerika'da, İngiltere'nin, Hindistan'da, Fransa'nın Cezayir'de ve Hollanda'nın kolonilerinde yaptıkları gibi, insanlık tarihinin yüz karası bu açıklama Rusların ve sözde medeni geçinen sömürgeci güçlerin mazlum ve mağdur milletlere nasıl baktığının da bir utanç belgesidir. Orta Asya memleketlerinin ahalisini meydana getiren Özbek, Kazak, Türkmen, Uygur ve Kırgız türkleri yarı vahşi, teşkilatsız, tamamıyla göçebe hayatı yaşayan topluluklar değildi. Onlar büyük devletler ve medeniyetler kurmuş, Karahanlı devleti ile İslam medeniyeti ile şereflenmiş, Hokant, Buhara, Hi ve Hanlıklarıyla Türkmenistan Cumhuriyeti gibi kendi milli devletlerine sahip olmuşlardı. Yüksek medeniyetler kurup, ilmi çalışmalarla insanlığa hizmet etmiş, dünya çapında ilim ve bilim adamları yetiştirmiş topluluklardı. Bunun en önemli delili, Kazakistan-Almatı yakınlarında Esik bölgesinde bulunan altın elbiseli adam heykeli ve Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıldık'ı Altından yapılan işlemeler, Türkistan'ın her bakımdan ne kadar önemli bir medeniyete sahip olduğunu göstermekte. Kazakistan-Almatı yakınlarında bulunan altın elbiseli adam heykeli, Türkistan coğrafyasının 2600 yıllık uygarlık tarihinin en önemli belgesidir. Kültür ve medeniyet tarihimizin 2600 yıllık geçmişiyle ilgili önemli bilgiler veren ilk Türk yazılarıyla birlikte Saka Türklerine ait altın elbiseli adam heykelinin bulunduğu Tanrı Dağları eteğindeki Esik bölgesinde araştırma yapıp belgesel çekimi yapıyoruz. İpek yolunu takip ediyoruz. İpek yolu kültür tarihimizin dönüm noktası. Türkistan coğrafyasının önemli kültür değerlerinin dünyaya yayıldığı bölge, tarihin seyrini değiştiren, İskit Türklerine ait olduğu bilim adamlarınca ispat edilen önemli bir yerdeyiz. Altın elbiseli adamın bulunduğu Kazakistan'ın Almatı şehri yakınlarındaki İsk, şehrindeyiz. Altın elbiseli adamın bulunduğu bölge burası ve müze önümüzde. Şimdi müzeye gireceğiz. Kameralarımız şimdi de altın elbiseli adam müzesinde. Yıl 1970, yer Kazakistan. Almatı'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Esik kasabasındayız. Höyüğü açan arkeologlar muhteşem bir mezarla karşılaştılar. Her tarafı kapalı, süslü kayalarla yapılmış bir mezar odası. Odanın içi pırıl pırıl altın eşyalar doludur. Mezarda bulunan en göz alıcı eşya ise altından yapılmış bir elbisedir. Çizmesinden başlığına, kemerinden kılıçlarına kadar her şeyi saf altın olan bir elbise. Tabloktan at... niye koyuyoruz? Yine attığı bir şey korsamış var belirlediği atın da tablaga ben kend, benim düşüncem belirttim. Bu altın adam bulunduğu zaman bu altın adam niye altın adam oldu? O zamanlarda en güzel vesile neydi? Atlardı. Yani mümkün değil ki bu at, altın altın adamınatı olmasın diye. O düşünceyle ben orada bulunduğum bu sıfatlar var ki ada atlı için. Bunların hepsini, oradan bu fikri aldım da, bu altın adamı at üzerine koy. Tarihçiler, bu elbisenin bir prense ait olduğunu söylüyor. Bu derece yüksek ve büyük medeniyet kuran ve bir zamanlar dünyaya bilim, teknik ve kültür götüren Türkistan coğrafyasının işgal yıllarındaki perişan halini Mehmet Akif'in şiirlerinden öğreniyoruz. O Buhara, o mübarek, o muazzam toprak Zilletin koynuna girmiş uyuyor Müstahrak i̇bn Sinaları yüzlerce doğurmuş ikilin Tek çocuk vermiyor avuşuna ilmin Ne hakim? O rasatani dünya, o semerkant bile Öyle dalmış ki hürafata o mazisiyle Bu havalide cehalet ne kadar çoksa nifak daha salgın, daha dehşetli, umumen ahlak. Ruslar Türkistan'ı işgal ederken büyük bir medeniyeti de yok ediyordu. Amerika'nın Kuzey Amerika kıtasında, İngiltere'nin Hindistan'da ve Fransa'nın Cezayir'de uyguladığı soykırım ve asimilasyon, Rusların ...Türkistan'ı işgal edebilmeleri için haklı gerekçe olamazdı. Yıl 1864. Türkistan coğrafyası sahipsiz ve savunmasızdır. Hanlıklar birbirine düşmüş, birlik ve beraberlik yoktur. Diplomatik ve askeri hazırlıklarını tamamlayan Ruslar... ...savaş çıkarmak için bahaneyi bulmakta da güçlük çekmediler ve Rus-Çin hududunda keşif yapmak maksadıyla 1 Mayıs 1864'te Türkistan ve Evliya Ata kasabalarına iki Rus seferi düzenlediler. Bu durum Hokan hükümeti tarafından şiddetle protesto edilince Rusya ile Hokan Hanlı arasında savaş başladı. Türkistan coğrafyasını işgal eden Çarlık Rusya 1867'de Türkistan Genel Valiliği'ni kurar. 1876'da Hokant Hanlığı'na son verilip Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı'nı sömürge haline getirmesinin temelinde Buhara, Hokant ve Hive Hanlıkları arasında birlik ve beraberliğin olmaması yatmakta. Rus işgal ve savaşları, beraberinde soykırım ve mezalimi de getirir. Türkistan coğrafyası yangın yeridir. Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa. Çiğnenmiş kara kalpaklar, temiz duvaklar. Susmuş minarelerinde mübarek ezan. Prangaya vurulmuş bir mahkum gibi çaresi. Kameralarımızı şimdi de Türkistan'ın kalbinin attığı Kazakistan'ın Tarih ve Kültür Başkenti Almatı, Çimkent, Sayram, Yesi ve Hoca Ahmet Yesevi diyarı Türkistan'a çeviriyoruz. Kazak, sert, erkin, yiğit anlamına gelir. Mert, hür ve yiğit insanlar diyarı Kazakların ülkesindeyiz. Birçok Türk Devleti'ne beşiklik eden Kazakistan, Türk Devletleri arasında önemli bir yere sahiptir. Kazakistan, Türk tarihinin önemli devletlerinden olan Saka, Hun, Göktürk, Kıpçak, Tarahanlı, Altınorda gibi Türk Devletleri'nin merkez üssü, Kıpçak, Oğuz, Karluk gibi Türk boylarının beşiği olmuştur. Kazak toprakları birçok Türk Devleti'nin kurulduğu bozkırlardır. Kazak Hanlığı, bugünkü Kazakistan toprakları üzerinde üç parçadan oluşuyordu. Büyük Cüz, Orta Cüz, Küçük Cüz. Kazakistan'da yaşayan Türk boyları, Çarlık Rusyası ve Çin mücadelesi arasında kaldı. Ruslar, Kazak bölgesini Kazak Kırgızları Hanlığı olarak adlandırdı. Açlık ve siyasi sebeplerle, 1912-1917 yılları arasında Çarlık Rus hükümetine karşı Türkistan'da ayaklanma başladı. 1917'de Çarlık Rusya'da ihtilal olması sebebiyle Türkistan'da bağımsızlık dönemi yaşandı. 1917-1920 yılları arasında Kazak cüzleri bir araya gelerek bağımsız Kazak Alaş Orda Devleti'ni kurdular. 1916 Temmuz'unda Kazakistan'da Ruslara karşı başlayan isyan kısa zamanda bütün Türkistan coğrafyasına yayıldı. Türk boylarının katıldığı toplantılarda, Çarlık Rusya ülkemizden gitsin, Türkistan'a özgürlük isteriz. Biz Ruslar için Osmanlı'ya karşı savaşmak istemiyoruz diye isyan eden halk kısa zamanda milli bir mücadele başlattı. Rus Komünist Yönetimi isyanı zalimce bastırdı. Ayaklanmaya katılanların çoğu yargısız infaz edildi. Bir yıl sonra bu ayaklanma bastırıldığında 673 bin Türk hayatını kaybetmiş ve 200 binden fazla Türk de Sibirya'ya sürülmüştür. 300 bine yakın Kazak, Uygur ve Kırgız Türkü Çin idaresindeki Doğu Türkistan'a sığınmak zorunda kalmıştır. Ve bulunduğumuz yer Sarıkamış Harekatı'nın önemli merkezi. Hemen arkamız Katerina Köşkü. O dönemde Rus Rusça tarafından yapılmış Katerina adına yapılmış bir köşe ama karargah merkezi. Hemen arkamızda tarihi taş binalar var. Şöyle kameraman arkadaşımız gösteriyor. Bu taş binalar istasyon binası ve o dönem buralara tren yolu geliyor ve tren yolu sayesinde Ruslar, bütün lojistik ve cephaneliği taşıdıkları için başarılı oluyorlar. Beş... Biz Kafkas Rus ordularının Türkistan ordusuyla mücadele etmişti. Yani Türkistan ordusu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Doğu Türkistan'dan toplanan askerlerdi. Ve tarihçiler der ki Doğu Türkistan, Kazakistan, Özbekistan askerleri toplanır buraya getirilir. Türk'ü Türke kırdırmıştır Ruslar bu dönem. 1920'den sonra Ruslar Kazakistan başta olmak üzere tüm Türkistan coğrafyasını işgal edip ele geçirdiler. Bu tarihten sonra Batı Türkistan'da Sovyetler Birliği dönemi başladı. Milli şairimiz Mehmet Akif o dönem yaşanan mezalimi şiirlerinde şu mısralarla dile getiriyordu. O zaman Rusya'ya hakimdi Yaman Bir Tazik. Zulmü sevdirmek için var mı ya bir başka tahrik? Düşünen her kafanın mutlak ezilmek sonu. Medeni Avrupa bilmem niye görmezdi bunu. Süngü kurşun gibi kestirme ölümlerle ölen yahut işkenceler altında ecelsiz gömülen. Ben öz halkımın katlanılmaza katlanıp, dayanılmaza dayanan sabrına hayranım. Sonsuz ve acımasız istila seslerinin bazen kemirip öğüttüğü ve sürüklediği çok acı, kıyımlı zamanlarda çile çekse de sağlam kalabilmeyi başarmıştır. Nur Sultan Nazarbayev Türkistan'dan göç eden Türk kavimleriyle ile sonradan buraya gelen muhtelif Türk boylarının birleşmesiyle oluşmuş bir Türk toplumu olan ve Türkistan'ın otaası, ocak ağası sayılan Kazak Türkleri bağımsız yaşamak için çok büyük bedeller öder. Abulayhan, Kenasarı, Tevkehan, Bögenbay, Bükeyhan gibi onlarca Kazak han ve beynin Olağanüstü gayretleriyle bugünlere gelmişlerdir. Kazakistan Çarlık ve Komünist Rusya döneminde büyük katliamlara uğrar. Tarihçiler 4 milyon Kazak halkının vahşice katledilip öldürüldüğünü yazar. Katliamlar olmasaydı bugün Kazak nüfusunun 60 milyonu geçeceği araştırmacılar tarafından tahmin edilmektedir. Kazakistan'da komünist Rus işgaline direnip ömrü kısa da olsa bağımsız devlet kuran Alaşların komünist Ruslar tarafından bahşice nasıl katledildiğini anlatan Almatı şehri yakınlarındaki müzedeyiz. Burası Kazakistan Almatı yakınlarındaki önemli bir yer. 1930'lu yıllarda komünizme direnen Stalin döneminde binlerce Kazak, Uygur ve diğer ee, Ürktan, milletten, halktan, insanlar, bilinenlerin tümü katledilir. Ve binlerce kişi şehit edilir. Evet, onlar anasına yapılan müzeye giriyoruz şu an. Müzeyi gezerken duygulanıyoruz. Bu bölgede öldürülen 4125 kişinin isimleri müzenin duvarına tek tek yazılmış. Müzede kazaklara nasıl işkence yapıldığı, nasıl idam edildiği anlatılmakta, Tarihi belge ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü göstermekte. Hatta i̇lk ayaklama, mesela komünistler karşı, Kazakların öğrencileri burada mesela kıyam ettiler. 1986 ıı, ıı, Ve biz dört kahramanımız, mesela bu Kayrat, bunlar dört kahraman, bu komünistlerin mesela ıı, yargısında, Dimdik, biz vatan için, milletimiz için her zaman hazırız kurban olmaya diye böyle. Müzenin girişinde bölgede yapılan katliamı anlatan kitaplar sergilenmekte. Müzenin bahçesinde toplu mezarlardan çıkan kemiklerin toplandığı yer üzerine yapılan anıt ve şehitliği ziyaret edip Vatiha'ya okuyoruz. Ben sana yapmak istiyorum ev yaptığında o temelli kazıkta 168 mesela ceset bulundu. Toplam 4125 ceset bulundu şehitlerin. Onlar hepsini buraya toplayıp buraya yap. yaptı. Yeniden bu onlar için abide. Tağamsızlık, istiklal, kimlik ve niteliğini korumaya çalışan, dinini muhafaza etmek isteyen insanlar tarih boyu birçok noktada ezilmişler. Salim Stalin tarafından bunharca katledilen 4125 Kazak, Uygur ve birçok daha değişik millete mensup insanların Kazakistan'da toplu defnedildiği bölgedeyiz. 31 Mayıs Sovyetler Birliği'nin Kazak halkına uyguladığı soykırım günü olarak anılmakta. Kızıl Çin ve Komünist Rusya'nın Kazaklar ve Uygur Türklerine yaptığı zulmü, vahşet ve soykırımı Tanrı Dağları eteğinde Lavar ve Koram'da araştırıp belgeselini çekiyoruz. Almatı şehrine 100 kilometre mesafede altın elbiseli adam mezarının bulunduğu Esik bölgesine çok yakın Lavar ve Koram köyleri, yüzyıl önce büyük vahşet ve mezalimlerin yaşandığı yerler. Bölgede Komünist ve Çarlık Rus Yönetimi tarafından öldürülen çok sayıda Kazak ve Uygur Türküne ait toplu şehitlik var. Bu bölgede yaşayan Kazak ve Uygurlar, Doğu Türkistan bölgesinde Kızıl Çin soykırımından kaçıp Kazakistan'a sığınan insanlar. Birinci Dünya Harbi'nde bu bölgeden Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmak üzere Ruslar tarafından kurulan Türkistan orduları için asker toplanır. Kavkas cephesi, Sarıkamış, Kop ve Haşit savunmasında Osmanlı'ya karşı savaşmak istemeyen Uygur ve Kazaklar toplu olarak öldürülür. Soykırım ve mezalime tabi tutulurlar. Bu toplu mezarlar yeni ortaya çıkmakta. Kazakistan'ın İpek Yolu üzerinde Çin işgali altındaki Doğu Türkistan sınırına çok yakın zirveleri Karlı Tanrı Dağları eteğindeki Yedi Su bölgesine doğru yol alırken ünlü şairimiz Yavuz Bülent Bakiler'in şu mısraları dile geliyor: Uzar gider bir sessizlik içinde bir uçtan bir uca Türkistan toprakları. Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına çöreklenil yedi başı bir kızıl yılan baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Baturhan bebekler bile vurulur beşiklerinde kana boyanır Türkistan. Zirveleri karlı Tanrı dağları sonbaharın tüm renklerinin Göz ve gönül ziyafeti sunduğu ağaçlı yollardan geçerek Lavar bölgesine geliyoruz. Komünist Çin işgaline direnen Uygur bir kahraman yiğidin anıt mezarını ziyaret ediyoruz. Dinin namusu için komünizme karşı mücadele veren yiğitlerin diyarındayız. Kazakistan'ın özellikle Uygur Türklerinin yaşadığı bölgedeyiz. Çok sayıda mezarlık var. Çok sayıda toplu şehitlik var arka planlarda. Ve Tanrı Dağları'nın eteğindeki bu bölgeler Türk tarihinin Uygur Türkleri tarihinin, Kazak Türkleri tarihinin, Türk İslam medeniyeti tarihinin önemli izlerinin bulunduğu yerler. Bu bölgelerde çok sayıda toplu şehitlik, mezarlar, anıtlar var. Araştırıyoruz, evet komünizme karşı mücadele veren milyonlarca Türk'ün yattığı coğrafyadayız, Tanrı Dağları eteğindeyiz. Yollar bizi Labar köyüne getiriyor. Komünist Ruslar tarafından öldürülenler anısına yapılan Şehitler Anıtı bize çok şey anlatıyor. Toplu şehitlik çok geniş bir alanı kapsıyor. Öldürülen binlerce Uygur ve Kazak Türkü için yüzyıl sonra, 2018 yılında yapılan anıtta vahşet ve soykırım anlatan yazılar yer alıyor. Lavar Yindi. Lavar köyü bu Almata'dan doğu tarafa 100 kilometre, tam 100 kilometre aralıkta. Ve 100 sene o vakkeden geçtikten sonra bu abideyi o şehitlerin uğruna burada yadıkar olsun diye yapmışlar. Komünizm'e karşı, karşı savaşan Türkler. İçinde çoğunluğu var, Kazak, Tatar. Türk askatları ve başka, başka, mesela Türk soyları hepsi beraber bunları mesela toplayıp burada sizinle bir anlaşma yapalım diye aldatıp burada hepsini katletmişler. Türkistan'ın ikinci buharası Koran'a gitmek üzere yola çıkıyoruz. Koran köyü, komünist Ruslar tarafından büyük vahşet yapılan yer. Yeni metotlarla eğitim verilen okulun, 1890'larda kurulan eğitim ve bilim yuvası tarihi camiyi ziyaret ediyoruz. Burası Kuram Köyü ve Kuram özellikle komünizm döneminde çok sayıda insanın toplanıp şehit olduğu ve burada vahşice katledildiği bölge. Kuram'dayız ve araştırmamız devam ediyor Kuram Köyündeyiz. Görüyor musunuz? 1890. yılları İnşan, Mollah, Sevet diyen bir dini adam bu cami medreseye yapmış. Ve yıllar sonra bu 70 sene komünistlerin hakim olduğu zaman bunlar biraz veyraneye dönmüş ve 2007. yılı tekrar bir insan, iyiliksever, Müslüman, Gözeyif Dilmurat adlı bir kişi burayı tekrar yapıp, yeni şeklini, eski şeklini yine tamir yapıp ve ilham adıyla bu cami ve medresi tekrar açmış diyor. Uygur Türkleri tarafından yayınlanan gazetenin bayan yazarıyla tanışıyoruz şair iki dilde yazıyor ve şiir söylüyor, hmm. iki dilde bölümde yazarız var, ee, Kazakça ve Uygurça. Evet. Kendisi 2006 e, yılı, yılı bu Azia, bugün, evet. bugünkü Azia diyen gazette yayınlıyor. Bunun tarihi avulde bataylıken, Koram'da yüzeyli yıldık yani Meşit Medresi var. Hmm. O Meşit Medresi'nin Sağut Ahunum dediği kişi gelip, Mekke Medine'den gelip bir kez deyirip, 1810 yıl dedim. 1890 yılına yani, Meşit Salgan. 1890 yılına Koram köyü Gaspıralı İsmail'in dilde, fikirde, işte birlik fikrinin Kazakistan'da ilk uygulandığı bölge. Dini ve fenli ilimlerin birlikte okutulduğu okulun baş alimi komünistler tarafından tutuklanır. 2000 öğrenci ve din bilgilerine komünistler "Hocanız sizlerle görüşecek, anlaşacağız." diye haber gönderirler. Hocalar ve öğrenciler toplanınca toplu olarak öldürülüp Koram köyüne gömülür. Binlerce öğrenci ve hocanın toplu olarak gömüldüğü toplu mezar üzerine Koram köylüleri anıt yapar. Akşam saatlerinde toplu şehitliğe geliyoruz. Ağaçlarla çevrili toplu şehitlikteki anıt ve ağaca yapılan anne figürü insana duygulu anlar yaşatıyor. Anıtın yapılmasına öncülük eden 80 yaşındaki öğretmenden bilgi alıyoruz. Bu orta gülfere, haklı, havlat. Bu otlara, makik çay. Bu neyin sembolü diyor? Bizim üç neslin sembolü diyor. Bu ortada görüyor musunuz? Bizim o büyükler diyor. Ondan sonra nesil ve şimdi gençleri. Tarihi unutmanız birbiri böyle bağlandırır. Evinin bir bölümünü müze haline getirmiş. Yağlı boya resimler yaparak, Vatan dediği Doğu Türkistan'ı resimlerde yaşatmakta. Kendisiyle söyleşi yapıp, bölgeyle ilgili bilgi alıyoruz. Vatan ne dediğin söz Vatan kundurgu ne? Vatan dediğin adamın şirket oyası, togan yerge, halkına, elini, bala şakasına... ...tolgan bakalar. O, o vatan bana, bana demek bakardır. içki duygu diyor. İnsanın çocuğuna, insanın doğan yerine, insanın kendi halkına sevgi demektir diyor. Çin'den Avrupaya tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir konuma sahip Yedi Su Bölgesi günümüzde Kazakistan'ın güneydoğusunun Tanrı Dağları eteğinde yer almakta. Yedi Su Bölgesi adını Karatal ili, Biyen, Aksu, Nepsi, Baskan ve Sarkand olmak üzere yedi ana nehirden almakta. Yedi Su Bölgesi'nin büyük bir bölümü Kazakistan'ın Almat eyaleti ve Kırgızistan'da Çin işgal altındaki Doğu Türkistan sınırları içinde yer almakta. Bu bölgeler Kazakistan'ın en güzel tarih, kültür ve doğal güzelliklere sahip turizm cenneti olarak bilinmektedir. Komünist Rus Kızıl Ordusu en büyük katliamı bu bölgelerde yapmış. Yapılan araştırmalar acı gerçekleri ortaya koymakta. Koran ve Labar bölgelerinde komünist Ruslar tarafından yapılan vahşet ve soykırımı araştırıp belgesel çekimlerimize devam ediyoruz. Kazakistan'ın Su bölgesinde 1918 yılında yaşanan vahşet ve soykırımı Uygurlu tarihçiden dinliyoruz. 1918 yılının Mayıs Haziran aylarında Kazakistan'ın Almatı vilayeti Yedi Su bölgesinde yaşanan komünist Rus vahşetini Kazakistan bağımsızlığını kazandıktan sonra öğrenebildik. Arşivler açıldı, bu faciaya şahit olanlar ve torunları hatıraları yazdı. Katliamların yapıldığı o korkunç zamanı anlatmak istiyorum. Murayev takımı yerel Kızıl Ordu muhafızlarla beraber 21 Nisan 1918'de küçük Almatı köyünü ele geçirerek, yüze yakın Rus kazağı katletti. Muray ve sırasıyla Sofya, Nadejdinski Iliski köylerini de ele geçirdiler. Ve orada da acımasızca kadın ve yaşlı insanları katlettiler. Kazakların yaşadıkları köylerde Ruslar, Kazakların Nisan ayındaki ayaklanmasını destekledikleri gerekçesiyle katliam yaptılar. Böylelikle Yeti Su'da Kızıl Ordu muhafızlarının başlattıkları acımasız terör dehşetine kapıldı ve bölgede iç savaş başladı. Daha sonra Murayev Kızıl Ordu muhafızları Uygur köyleri üzerinden devam ettiler. İlk uğradıkları yol üzerindeki yerleşim yeri Janaşar oldu. 1883 yılında kurulan Janaşar köyü Yeti Su bölgesindeki en güzel yerdi. Bu köyde yaklaşık 660 aile yaşardı. Janaşar, Uygur Edebiyatı'nın tanınan şairi Ömer Muhammed'in doğduğu yerdi. Janaşar köyünü işgal eden Muray ve eşkıyaları halkı miting yapacağız diye meydana topladılar. Toplanan halkı nehir kenarına sürdüler ve makineli tüfekle ...üzerine ateş açtılar. İnsanlar birbirlerinin üzerine düşüyorlardı. Kızılordu muhafızları yaklaşık 850 masum insanı öldürdüler. Muraya veşkiyaları köye geri dönerek kalan kadın ve kızların ırzlarına geçtiler. Cansız insanların yakınında gece geçirdikten sonra Taştıkarı köyüne doğru gittiler. Canavarlar bu köyün 750 ahalisini katlettiler. İnsanları kurşuna dizdiler. Yaralı olanları kılıçla kestiler. Kadınların ırzlarına geçtiler. Sonraki yerleşim yeri Taşkensas köyü oldu. Orada komünist eşkıyalar tarafından bine yakın insanı katlettiler. Aralarında çok sayıda yaşlı insan da vardı. Eşkıyalar ünlü devrimci komünist Abdullah Rozubakiyev'in köyü olan Kikbay köyüne de saldırdılar. Orada Bine yakın insanı katlettiler. Kolturan insanlar kendi evlerini terk ederek Kolcuya'ya kaçtılar. Lavar köyünde kızıl Kızılordu muhafızları yine miting yapacağız diye civar köylerden halkı toplayarak yaklaşık üç bine yakın insanı katlettiler. Onlar bu köyü büyük bir mezarlığa çevirdiler. Koram köyü uzun yıllar boyunca Kazakistan'ın güneyindeki din eğitimi merkezlerinden biri olarak bilinirdi. O yıllarda Koram köyüne ikinci Buhara derlerdi. Köyde 900 aile yaşardı ve nüfusu 7 binin üzerindeydi. Burada çömlekçilik, demircilik, barangozluk gibi birçok zanaat gelişmiş durumdaydı. Orta Asya'nın en ünlü medreselerinden biri faaliyetine devam etmekte olup, Orada okuyan her milletten talebeleri bulunmakta ve dini ilimlerin yanı sıra Arapça, Farsça gibi diller ve fen bilimleri de okutulmaktaydı. Medresede herkes tarafından bilinen ve hürmet edilen eğitimci, bilim insanı İmam Savut Ahun ders verirdi. O bölgede sadece Uygurların değil Kazakların da hürmet, saygı gösterdiği bilim adamlarından biriydi. Onun yakın arkadaşı Kazak Tamır Cumahan, Uygur köylerindeki katliamlardan haber aldıktan sonra eşkıyaların gelmesinden önce imama Koram'ı terk etmesini söyler. Ama imam böyle bir kötü zamanda kendi köylülerinin yanında kalacağını söyler. Murayev Kızıl Ordu muhafızları çarşı yakınına tüm erkek ahaliyi toplayıp makineli tüfekle ateş ederek katleder. Kızıl komünist eşkıyalar kadınların ırzlarına geçerler ve köyde önüne gelen herkesi katlederler. İmam'ın torunu Fatma Gül'ün anlattığına göre, Murayev eşkialarının zulümlerini görünce İmam kendisini en son öldürmelerini ister ve canavarlar hemşerilerini katlederken İmam Yasin-i Şerif okumaya devam eder. Kızıl Ordu muhafızları bütün erkekleri öldürdükten sonra İmam'a işkence ederek öldürmüşler ve İmam'ın cansız bedeniyle alay etmişlerdir. Tarih, düşmanlık çıkarmak için değil, ders ve ibret almak için vardır. Tarih, bir milletin aynasıdır. O aynaya ne kadar çok bakarsak, o kadar çok geleceğimizi görürüz. Çarlık Rusya, Türkistan topraklarına ilk saldırılarına başladığı tarihten itibaren, Müslüman Türkistan halkının önce Çarlık Rusya, sonra da Sovyet Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi, 1990'lara kadar devam etti. İmam Buhari, İmam Tirmizi, Ulu Bey, Kaşkarlı Mahmut ve Biruni gibi alimlerin vatanı olan Türkistan, Karahanlılar, Timur ve Babür devletlerinin yıkılmasından sonra büyük gerileme ve parçalanma sürecine girmişti. İlk Müslüman Türk devletlerinden olan Karahanlılara asırlarca başkentlik yapan Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri, 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni kurdu. Çinliler kısa sürede buraları ele geçirip zulme devam ettiler. Asimile politikalarıyla buradaki Müslüman Türkleri sindirmeye çalıştılar. Çin yönetimi akıl almaz yöntemlere başvursa da Türkistan halkını sindirmeyi başaramadı ve başaramayacak. Uygur Türkleri tarafından 1933'te kurulan dünyanın ilk Türk İslam Cumhuriyeti olan Türkistan İslam Cumhuriyeti, Kızıl Çin mezalimiyle yıkılıp işgale uğrasa da bir gün küllerinden yeniden doğacaktır. İkinci Dünya Savaşından hemen sonra Stalin ve Mao'nun kendi arasında anlaşması sonucu Türkistan'ın doğusu Çin'e teslim edilir. O günden beri Doğu Türkistanlı Müslüman Uygur Türkleri Çin'in ne zaman biteceği belli olmayan büyük soykırım politikalarına maruz kalmakta. Yıllar önce şiirleriyle Rus ve Çin'e meydan okuyan Mehmet Akif'e kulak veriyoruz. Sanıyorlar kafa kesmekle beyin ezmekle fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele! Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Bugün 3 milyondan fazla Müslüman Uygur Türk'ü toplama kamplarında. 21. yüzyılda sözde medeni dünya inanç ve kimliklerinden dolayı Çin soykılımına sessiz. Çin gücüne güvenerek... Zulümle abat olacağını sanıyorsa yanılıyor. Zulüm baki olmayacaktır. İsa Yusuf Alptekin'in, Çolpan'ın, Molla Sakir'in, imanlı Uygur halkının Doğu Türkistan davası nihayetinde zafere ulaşacak, dünyaya uygarlığı öğreten, adını uygarlıktan alan Uygur Türkleri dünya durdukça yaşayacaktır. Çin esareti altındaki Doğu Türkistan'da soykırım ve Çin işkencesi ölüm kamplarında tüm acımasızlığıyla devam ediyor. Dünyanın gözü önünde milyonlarca Uygur Türkü insanlık dışı muamelelere tabi tutuluyor. Doğu Türkistan'da ölüm kalım mücadelesi veren milyonlarca Uygur Türkü uygar dünya ülkelerinden Çin'e baskı yaparak ölüm kamplarının kapatılmasını bekliyor. Zulüm ebedi değil geçicidir. İnsan en değerli varlıktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Adları ne olursa olsun Adriyatik'ten Çin Seddine Türk devletleri ilelebet yaşayacak ve Türk İslam medeniyeti insanlığa hizmet etmeye devam edecektir. Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan'ın geleceğinden umutluyuz. Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız. Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan. Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla. Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan.